Bu eserle ilk karşılaştığımda karanlık bir deponun içindeydi. Eseri deponun içinden aydınlığa çıkarmamızla birlikte, eserin doğallığı, figürlerinin güzelliği, hatta çirkinliklerin bile güzellikleri ortaya çıkmış oldu. 13. yüzyıla ait bu gotik heykelin, tarihi bir yapının parçası olması gerektiğini düşündüm. Heykelin yapımında kullanılmış olan taşın analizi sayesinde de, Am yanındaki büyük katedralle bağlantısı olduğu kanıtlanmış oldu. Koro mahalli adı verilen büyük bir mimari mekanın içinde Hz. İsa'nın hayatından hikayelerin betimlendiği diğer sahnelerin arasında yer almaktaydı. Heykele yaklaştıkça anlatılan olay daha iyi görülür. Figürlerin sırtları size dönüktür. Neredeyse gerçekleşen olayın içindesinizdir. 25 santim gibi çok sığ bir alan içinde 3 sıra halinde kullanılan figürler eş zamanlı olarak İsa'nın hayatından önemli olayları betimlemektedir. Bu dünyadaki hayatının sonunun başlangıcı. İsa'nın askerler tarafından tutuklanmasına sebep olan Yahuda'nın öpücüğü. Askerlerin onu götürüşü. Simon Peter'in bir anlık öfkeyle yüce rahibin hizmetkarı olan Malchus'un, Kulağını kesmesi. Burada gerçekten de hayret verici olan bir özellik daha vardır. O da Hazreti İsa ile Yahuda'nın yüz tiplerinin şaşırtıcı derecede birbirlerine benzemesidir. Yahuda'nın yüzünü aslında göremezsiniz. Çünkü İsa'nınkinin tıpa tıp aynıdır. Tüm bu şiddet ve kaosun içinde İsa, Malçus'a doğru uzanarak mucizevi bir şekilde kulağını Yerine geri getirerek onu iyileştirir. Sıkıştırılmış bu alanda yer alan güzellik, sükunet ve mucizevi iyileştirme gücünü ayrı ayrı incelediğinizde sanatçının büyük ustalığını yansıttığını görürsünüz. Açıkçası daha önce hiç bu şekilde bir betimleme yapılmamıştı.